Evet arkadaşlar önce malzemelerimize bakalım. Nane yaprağı, limon suyu, rendelenmiş limon, portakal suyu ve su gerekli arkadaşlar. Karaciğeri temizleyen, yerleyen kürü şöyle yapıyoruz. 10 adet nane yaprağı, 3 adet limon, 1 adet rendelenmiş limon kabuğu, 1 adet portakal suyu, 10 su bardağı su. Nane yapraklarını 10 su bardağı suyu bir kapta 5 dakika kaynatın. Sonra dinlenmeye alın. Sonra portakal ve limon suyunu rendelenmiş limon kabuğunu bir kaba doldurun. Limonu rendelemeden önce iyice yıkamayı unutmayın. Tatlandırmak için bir tatlı kaşığı doğal bal katabilirsiniz. Naneli karışımın posasını ayırın. Kaba koyduğunuz diğer karışıma bunu ekleyin. Bu kürü her gün bir hafta boyunca bir iki fincan tüketin. İstedi i̇stediğinizde sonra Tekrar bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Sıra geldi videomuzun acayip bilgilerine. Kuzey Kore ile Finlandiya'yı ayıran tek ülke Rusya'dır. İşte resimde var. Bal, güneş görmediği sürece asla bozulmaz. Eğer Jüpiter dünyamıza ay kadar yakın olsaydı, işte resimdeki gibi gözükecekti. Kum taneleri mikros, mikroskop altında, şekilde görüldüğü gibi görünür. 19. yüzyıldaki tüm insanlar, şu an 2 dakikada çekilen fotoğraflar kadar fotoğraf çekememişti arkadaşlar. Yer fıstığı aslında bir baklagildir ve toprağın altında büyür. Şimdi sıra geldi ibretlik sözümüze. İnsanları hafife almayacaksın. Kiminin bakışı, kiminin acısı, kiminin efkarı, kiminin eli, kiminin dili, kiminin de babali ağır olur arkadaşlar. Bu da videomuzun ibretlik sözü. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sağ alttaki kutucuktan tıkladığınızda bütün bitkisel videolarımıza ulaşabilirsiniz. Video çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam. Teşekkürler bizi izlediğiniz için.